Soru şu Start butonuna basıyoruz Çıkış veriyoruz Start butonuna elimizi çekiyoruz Çıkış kesiliyor Bu sizin normal bildiğiniz ee, Kesik çalışma Yani butona basıyorsunuz çıkış veriyor Butonlar elinizi çektiğiniz zaman çıkışı kesiyor Bunu öğrenmeniz en temel devresi. bunun ne? Örneğin girişimiz input 0.0 olsun input 0.0 Q0.0 Sıfıra çıkış versin. Input 0.0'a bastığımızda Q0.0 çıkış veriyor. Neydi? Input 0.0 butonuna dışarıda basıyoruz. Input 0.0 hafızalarına ne oluyor? 1 olduğu zaman kontağı kapıyor. Ve Q0.0'a çıkış veriyor. Bu sefer Q0.0'ın hafızalarındaki ne oluyor? 1 oluyor. Input 0.0'dan ilinize çektiğinizde Input 0.0 klamensindeki Enerji kesiliyor, hafıza alımındaki yeri bunun sıfıra düşüyor ve normalde açık konumuna göre tekrar geri geliyor. Normalde açık konumuna geri geldiği zaman da enerji yapışı kesiliyor ve 0 nokta 0'ın hafıza alımı tekrar sıfıra düşüyor. Bu normal yeriniz kesik çalışmanın en temel hali. Bunu set ve reset tbd yapalım. Tamam mı? Ha, mantıklı mı bunu setlere setlere veyle yapmak mantıklı değil. Ama burada önemli olan şu setlere setleri veya diğer çözüm yollarını bu problem problem içerisine gömerek e, problemin diğer bakış açılarıyla çözmeye çalışmak. Bu setleri setleri yapacak olsak ne yaparız? Input sıfır nokta sıfır gire, q sıfır nokta setler bir bit setlerine yapar. Ha bastı. Q0.0'ı, Q0.0'ı Çalıştırdı, setledi Ama, istediğimiz şeyini Q0.0'dan elimizi çektiğimizde de Q0.0'ın durması Bu şartlar altında Q0.0'dan elimizi çektiğimizde Q0.0 duruyor mu? Durmuyor Siz de ses verebilirsiniz, beyler şey değil Normal sinep ortamın Durmuyor Şimdi ben bu her konta ait desem meme çalışmasına birleşiklik oldu mu? onunla input oh. 0 .0 basıyoruz şu 0.0'a çıkış veriyor istenince yeni butonlar elimi çektiğimde ise bunun durmasıydı butonlar elimi çekmen benim negatif kenarım o zaman yine input 0.0'a input 0.0'ın çıkışına bir tane de n konta ekleriz hem konta az önce yeşilaştırmış olduğumuz Q0.0'ı 1.0 setledi. Şimdi ne oldu? Devleti şu, input 0.0'a Bastığım anda P yükselen kenar görmüş Q0.0 setledi. Bu bastığım çevrimde bir çıkışını verdi ve bu hafızalığını 1 yaptı. Geliyorum aşağıya, bu kontak kapandı ama input 0.0 negatif kenar olduğu için enerji atışıyor. İkinci çevirime dönsek dahi input 0.0 kapanı dahi olsa artık bir çevirin bir vermiştir ve o da setlendiği için set halini sürdürüyor. Şimdi elimi çektiğimde ne olacak? Elimi çektiğim anda artık zaten buradan bir beslemesi yok. E evet, bir çevirin verdik ondan sonra çıkış vermeyecek. Elimi çektiğim anda input 0.0 negatif kenarı görecek. Negatif kenar o çevirin çıkışına bir verecek ve Q0.0 ne yapacaktır? Reset edecektir. Ondan sonra da bir sonraki çevrimde ne verecek mi? Verilmeyecek. Ama sadece o çevirin reset atması Q0.0'ın durması için yeterli olmuştur. Bu da set resetli ve çözüm. Veya set resetli ve çözümde P set ve kontak kullanmayalım. Input 0 .0. Q porta port kullanılmıyor. Set resetlilerinde C ve D porta kullanılmıyor. Bakın. Input 0.0'dır. Q 0.0'ı setleri bir bit. Tamam mı? Ondan sonra yine bunu onu resetlemesini istiyorum. Yani input 0.0'ın Q 0.0'ı nokta sıfırı resetlemesini istiyorum girdi. Az önce DNE kolordumuza gayet rahat olmuştu bu. Şimdi bakalım ne oldu? Bastım bu 0.0'a, gitti setledi. Aşağı satıra ediyorum, aşağı satıra indim. Bu 0.0'a sıfır'a bastım, resetledi. Burada gitti hamza alanı ne yazdı? 1 yazdı. Bir aşağı satıra geldi. Hamza alanı gitti. buradan ne yazdı? sıfır yazdı. E, ha harzaan neyse nereye var? Sıfır. sıfır. Harzaan neyse nasıl bur olduğu için bu çıkışım çalışmıyor arkadaşlar. Bu da elinizde beledinizde. O yüzden anahtar kullanmayacağız yani. Ha? Bu devrede iki anahtar. bir tane kullanacağız. Şimdi bakalım. Bakalım. Bunu normalde kapalı kullanırsam, öyle değil mi? Evet. Bir input'u içerdiğimi <gülüyor> istediğim kadar açık veya kapalı kullanabilir. Butona basmıyoruz, basmıyoruz, PLC run yapıyor. Run yaptığınızda bura ne? Açık. Bir değer yok. Evet. Burası ne? Normalde kapalıydı. Evet. Normalde kapalıdan yani enerji geçti? Reset'i evet. evet. evet. çalıştırırdı. Reset hafızanın önüne basıyor, evet. evet. süper basıyor. Evet. Ve duruyor, evet istediğim oydu. Butona bastığında çalışacaktı. Bakalım butona bastığında hakikaten çalışıyor mu? İmputtan giriş verilmenin olan input 0.0 kontağını kapadı mı? Evet. Kapadı. Kapadı diye geldi kür 0.0'a evet. bastı mı? Evet. Bastı. Kür 0.0'a... Bir oldu. Yeride, bir oldu mu? Evet. Oldu. Aşağıya giriyoruz input 0.0. Kontağını... Açtı. Açtı. Açtı. Açtı. Açtığı reset basabiliyor mu? Basamıyorum. Basamıyorum. Basamıyorum. Elimi çektiğim anda ne olacak? Elimi çektiğim anda... Evet. Burası açık, set basmıyor ama set değildi zaten fark etmez ama aşağı satır indiğinizde elimi çektiğimde bu beyne normalde kapalı hale geliyor Reset normalde kapalı üzerinden 0.0'a resett Reset olsun Yani en temel hali bu, bastık, çalıştı, bıraktık, durdu, kabul Ama set ve resettin kullanılması, ppn'in kullanılması Küçük problemlerde basit mantıklarla kullanıp, bundan sonraki problemlerde bunu nasıl kullanabiliriz cevabı için bunu da ben size atım burada gösterdim. Basılı mu söyleyeceğim çalışacak. Tabi. Soru O öyle. zaman ne hissettiriyorsunuz hocam? gerek var hocam? Sadece Q yapalım. Niye? Ee, Kışı yani. zaten ilk ihtiyacım bu. Mantıklı olan bu var. Soru, mantıklı çözüm bu. Tamam mı? Olması gerekken bunu yapabilirsek bunu yapacaksınız. Ama PN'in kullanılması veya bu şekilde kapalı kontrat kullanılması sadece çalışma mantığının anlaşılması açısından şimdi öyle yerler lazım olacak mı sanat Kullanman gerekecek. Ha burada basit bir çıkış üzerinden PN'i kullandık. Burada uzunladığımız nokta aslında PN'in olması. PN'i burada yalnız olarak kullandık ve çok daha net gördük. Yoksa mantık çözüm bu. Tamam? Başka? Ha, yok tamam